Peki bu açlığı giderme meselesi ne zaman ihtiyaçtan öğretiye geçti insanlıkta? Güzel. Bak bu ne zaman başlıyor biliyor musun? Bir çocuk, evde bir bebek ya da çocuk. Evde beslenirken şimdi normalde bütün canlılar yemek yerken ne zaman doyar da durur? Midesi dolunca falan olmaz bu iş. Mide dolmasının da tabii bir katkısı vardır ama o mideye giren, ağızdan geçen, mideye giden yiyecekler beynimizin hipotalamus dediğimiz bölgesine sinyal vererek belli bir sürede ve belli bir sıklıkta derler ki yeterli besini aldık, artık vanayı kapayabiliriz. Bu sinyal beynimize makul bir sürede ulaşır. Biliyorsun 15-20 dakika gibi sürede sürede. <gülüyor> <vardır. gülüyor> ondan sonra tokluk hissetmeye başlarsın. En güzel yemek bile tiksinç gelmeye başlar bir süreden sonra. Bebeklik dönemimizde özellikle bizim anneanne babaanne refleksi dediğim bir şey var. Torun ne kadar boğum boğumsa o kadar sağlıklıdır diye bir model var ya. Hmm. Bunun için hani kaz ciğeri elde etmek için kazların ağzından böyle sıvı besinleri sıktıkları o Fransa'daki çiftliklerin kazlara yaptığını biz aslında çocuklara yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Devamlı tıkıştırıyoruz. Eğer böyle biraz hali vakti yerinde efendim endüstriyel ürünlere ulaşımı varsa gerçekten motor yağına benzeyen bebek mamalarıyla o çocukların bütün ayarlarını Yazık. dahi günlerden bozuyoruz. Doğal hiçbir gıda vermeyip ezilmiş, püre yapılmış bilmem ne bir şeylerle kan şekerlerini, iştah merkezlerini, sindirim sistemlerini, mikrobiyotalarını darmadan ediyoruz. Biraz eğer şeyse daha böyle ekonomik düzeyi düşük bir aileyse işte ekmektir, pastadır, işte hamur işidir, odur budur çocuğa dayıyoruz. Yeter ki kilo alsın. Sanki besi hayvanı böyle keseceğiz belli bir büyüklüğe geldiğinde. Bu süreç ne oluyor? Bir süre sonra tabii ki beyindeki ayar bozuluyor. Yani bu devamlı olarak işte yanlış bir hareket yaptığınızda kemiklerinizin eğrilmesine benzer bir reaksiyon beynimizde yanlış bağlantılar geliştirmeye başlıyor. Doyma merkeziniz gittikçe daha fazla kaloriyle ve daha fazla şişkinlikle ancak uyarılabilir hale geliyor. Çünkü siz o gereken sürede alabileceğinizden daha fazla besin alarak bütün cidarları genişletiyorsunuz. Bunun doğal sonuçlarından bir tanesi ve aslına bakarsan en halimselim sonuçlarından biri bedende kilo artışı. Bu o kadar zararlı bir şey değil. Dışarıdan görüyorsun çünkü bunu. Yani şişmanlaşıyor insanlar. Çok o kadar kötü bir şey değil, daha kötü olanı beslenme hem iç organların, iç metabolizmanın işleyişini bozan bir çöp biriktirme sistemi haline dönüşebiliyor. Bu dışarıdan kilo alınmasa bile damar sertliğidir, uzun süredeki yüksek kan basıncıdır, işte tansiyon dediğimiz meseledir. Böyle şeylere yol açabilecek birçok metabolik bozukluğu da tetikliyor ve aynı zamanda işin bir de psikolojik boyutunu koy. Anneyi, babayı, dedeyi, nineyi memnun etmek için yemek gerektiğini öğrenen çocuk, yemeği kendini de memnun edecek bir şeye dönüştürmeye başlıyor. Kendisi de yiyerek mutlu olabileceğini zannetmeye başlıyor yahut yemiyerek birey olabileceğini düşünüyor. Anoreksiyayı hatırla, yeme bozukluklarını hatırla. İşte ona blokaj koyarak bir şey yapabileceğiniz Bütün bunlar aşırı beslemenin yarattığı da psikolojik eksen kaymaları. Şimdi bütün bunlara maruz kalan milyonlarca çocuk düşün, e bunların büyük bir çoğunluğunun doyma yerine bedenini darmadan etmeye çalıştığını çok rahatlıkla görebiliriz. Aslında yemek yiyorum derken, Besleniyorum derken aslında biz kendi kendimizi sürekli imha etmeye çalışıyoruz ve bunun farkında değiliz. Yediğimiz her şey neredeyse bir bağımlılık nesnesine dönüşebiliyor böyle bir süreçte. O yüzden hepimiz fıtraten doğuşta gayet normal doğabilir çocuklarken bazen çok kısa bir sürede maalesef doyamayan bir Öğreti bizi bozuyor aslında yani. Hani dolayı, öğretinden ziyade de şey desek sanki daha doğru açıya yani alışkanlıklar, alışkanlıklar. gelenekler. Tabii o kalıplar hiç düşünmeyince üzerinde bunlar oluyor işte. Hocam ben dedim ya hani mesleki motivasyondan dolayı konservatuara girerken ben böyle hep iri yarıydım yani işte sporda geçmişim olduğu için. E, şeyi fark ettim, e, çikolata bağımlılığımı fark ettim. Sonra güdüsel olarak yine alıyordum, sonra dağıtıyordum ama alıyordum. Yani çünkü annem babam öğretmen benim onlar eve gelmediği zaman ben iki tane süt açardım. Beş tane çikolata alırdım. İşte televizyonu seyrederdim. Bir de oh kan şekeri çıkar üzerine bir güzel uyurdum. Annemler gelir hadi ders çalışlar. O bir eziyet olurdu. Falan filan gibi bir süreç. Yalnız valla tadı ağzıma şu an... geldi şu anda Açelya. Süt ve çikolata da ne olur be ya. Evet. <gülüyor> Ondan sonra bunu işte ilk başta kırdım, aldım, böldüm filan ama bu 20-25'e kadar sürdü. Sonra bir gün bunu paylaşmak istiyorum. Hani belki birilerine feyiz olur. Bağımlık öyle bir şey ki o aslan inde yatıyor. Uyuyor, kurtuldum zannediyorsun. Aslında kurtulmuyorsun. Yani o bir her an çıkıp yapabiliyor. İşte ara sıra yapıyor filan ama ben... Kurtulmak istiyorum yani böyle elimi açıyorum, dua ediyorum, kurtulmak istiyorum, derste aklımdan geçiyor, işte bir tane ısırıyorum, dağıtıyorum, kulakları çınlasın, Yıldız Birkoviç diye bir terapist vardı, sevdiğim bir hanımefendiydi, benim işte çikolata bağımlılığımı dert yanıyorum, yani canım diyorum çikolata istiyor, durduramıyorum kendime, hadi dedi çikolata senin için de, düşün, aç elleri dedim, çikolata, yani çikolata, hayır ilk çikolata ile ne zaman tanıştım dedi. Size bahsettiğim 20 yıl önce. Şimdi regresyon falan çıktı. 20 yıl önce Yıldız Hanım'ın nasıl yani? Çikolata ne dedi? Gözümü kapadım Sinan Hocam. Babam öğretmen, okuldan geliyor, kahverengi James Bond çanta, sarı şeyleri var. Açılıyor onun içinden. nesle çikolatalı gofret çıkıyor böyle yaldızlı, kırmızılı. Kızımın çikolatasını getirdim ben bu gece diyor. Tabii. Ben buna 10 yıl ağladım. Ben buna 10 yıl ağladım ve bitti gözyaşlarım bitti yani süreç bitti ve sonra çikolatanın içindeki yağı hissettim, şekeri hissettim, kakaoyu hissettim. Yani mutluluğa gitmek babam veya annemi özlediğimde uzak olduğumda artık çikolata şu an benim yani hani olsayım. Ama kafamda, ruhumda yok. Ama çok büyük mücadeleydi. Ya, çok ama o farkındalık nasıl başlatıyor her şeyi? Bir fark ettin mi işte bütün mesela, bir Bak bunu hiç bilmesen, belki de şu anda ömrü boyunca aşırı çikolata tüketiminden kim bilir ne dertlerle uğraşıyor olacaktı. Yani ileriye yönelik olarak o anda zevk veriyor gibi gözüküyor işte. Problem orada ama ileride büyük sorun çıkarabilir. O yüzden bu muhabbetleri yapmak çok önemli. İnsanların kendilerinde bu aksaklıkları yakalayabilmeleri çok büyük fark yaratabiliyor uzun vadede yani. Benim şansa karşıma çıktı. Hani mesela evlerin kokusu vardır. Annenin kokusu vardır. İşte annenin yemeği vardır ya. Yemekle duygusal bağımızdan bahsedeceğim. Alışkanlıklarımızı oluşturan, varoluşumuzu sorgulamadan bizim bizimle birlikte var olan Bu noktada ayrışmak ne kadar doğru diye bir soru soracağım. Nereden ayrışmak? Bu durumdan ayrışmak yemekle bağımdan yani hani onu hmm. dolma olarak görebilmek yani gerekli mi? Bütün yemeklerdeki bu duygusal bağı çözmek gerekli mi? Ne güzel yiyoruz diyorsun yani ne dokunuyoruz şimdi gibi mi? Adana kebabı gömmek varken çikolatayla sütü yani götürmek. bak o da çocukluğuma gitti tabii. <gülüyor> Yani şimdi şöyle bir felsefesi var bu işin. Yani yıllar evvel işte böyle alakasız bir yerde, bir dini sohbette biri anlatmıştı. Çok da sonra öğrendim. Said Nursi'nin verdiği bir örnekmiş bu. Kitabında varmış. Vücut bir saray gibidir. Ağız da dil de onun kapıcısıdır. Kapıcının böyle güzel tat almasının sebebi İçeri girenlerin saraya uygun olup olmadığını tespit etmektir. Ama sen hmm. sürekli olarak kapıcıyı hoş tutmak için yer içersen sarayın içerisini it kopukla doldurursun. Yani ya. içeriği anarşiye boğarsın. Dolayısıyla bu sadece kapıcının bahşişidir. Esas olan içeriye neyin faydalı olduğunu bilmendir gibi bir benzetme. Ben senelerce bunu düşündüm. Çünkü yani adam daha anlatırken ben anladım ki ben kapıcıya çalışıyorum abi, yani Öyleydi. irmikli tatlıyı yiyişimi düşündüm ondan sonra mesela cürlop cürlop böyle ya vücuda gerçekten hiçbir bir Çimento gibi bir şey içerisi için. Ama dilde o kadar güzel bir his bırakıyor ki ona köle oluyorsun. Dolayısıyla böyle kapıcıya kul olmak dediğimiz bir felsefeyle gidiyor aslında bu iş. Bunu fark ettiğin zaman da bundan neden ayrılman, ayrışman gerektiğini anlıyorsun. Şimdi Açılayacağım aslında işin çok daha büyük bir tarafı var. İnsan diğer hiçbir varlıkta olmayan bir şeylere sahip. Yani bunlardan en önemlilerinden biri de yaratıcı bir tür. Yani ortada olmayanı hayal edip yapıyor. Şimdi bu anormal bir güç ve bu gücün neticesinde tabiatta hiçbir canlının bulamayacağı kadar kaynak üretebiliyor. Mesela bir düşünsene yani hiçbir canlı yediğinden, içtiğinden elde ettiği enerjiden gayrı bir enerji kaynağına ihtiyaç duymazken biz yerden petrolü, kömürü, havadan işte güneşi, bir radyasyonu her şeyden enerji elde etmeye çalışıyoruz. Niye? O kadar fazla artı üretim yapıyoruz ki bunun enerjisini bir yerden karşılamamız lazım. Bedeni enerji, besin enerjisi bize yetmiyor. Şimdi bu kadar üretimin zavallı bir biyolojik canlı örneği olan şu bedene çok büyük bir eziyeti var. O yokluklarda tasarlanmıştı ya şimdi bu kadar... Çoklukla karşı karşıya olunca normalde hep yaptığı şeyi yapıyor. Aslına bakarsan ayıplanacak bir şey değil. Buldu mu ye program bu. Ne bulursan tamam. götür. Çünkü tadı güzel, kokusu güzel, ha babam acıkıyorsun, bugün tok olsan yarın acıkacaksın bunu biliyorsun. Burası götür baba İşte tık buzdolabına, al dolaplarına bak yatmak mak yat, her şeyi. Ama velakin bu bolluk hiç kesilmiyor ki, olman gerektiği gibi aç kalmıyorsun ki, hiç yokluk çekmiyorsun ki yani normal şehirli insandan bahsediyorum. E sonuçta ne oluyor eğer bu otomatik süreci fark edip ayrışmaz ise buradan biraz sıkıntılı geçiyorsun en azından erken ölüyorsun demeyeyim ama onu bilemem ama buradan geçişin ömür dediğin şeyin ciddi sıkıntılı olabiliyor. Bu farkındalık insanın her şeyi için geçerli ama mesela ben açlığı hep bir metafor olarak beyni nasıl metafor olarak kullanıyorum açlığı da metafor olarak kullanıyorum. Bizim imkana da gözümüz doymuyor, seçeneğe de gözümüz doymuyor. Mesela bir markete gidiyorsun ya bir tane diyelim Atıyorum bir mısır gevreyi alacaksın. Neyse işte sabah onu yediğimizi varsayalım. Ya bir markete gidiyorsun mesela küçük market oluyor. Üç farklı marka var orada diyorsun ki burada da çeşit azmış. Ulan yiyeceğim bitene zaten. Ya <gülüyor> gibi gittiğinde 30 tane olunca. 30 kişi kadar heh, Oh diyorsun. Ben şimdi rahat rahat seçebilirim. Ve o çokluk bize bir şey rahatlık illüzyonu verdiği için biz bunu hep daha fazla hep daha fazla yapıyoruz. Yani Ben artık matrisini görüyorum onun. İşte farkındalık. O diyorum. Tabii, farkındalık o yeşil kodları gösteriyor sana. Bak bir sürü 30 tane markada X yiyeceği neyse o aslında hepsinin aynı göründüğünü fark edersin işte fark ettin. Zaman. Kokuları, ekleri, sosları, etiket bilmiyorum. okumak. Aynen öyle. Oraya baktığın zaman işler bir i̇şte O yüzden ayrışmamız lazım. O yüzden bu farkındalıklar çok önemli. Değil mi? Etiket okumak gerçekten orada bir farkındalık geliştiriyor. Ben küçükken de böyle her zaman şampuanın arkasını okurdum, onu okurdum. Yani çok severim o yüzden etiket okumayı. O böyle içindekileri görünce biraz sizin dediğiniz gibi kapıcıyı beslerken saraya neler soktuğunu da görüyorsun yakıştıramıyorsun ama bu da hemen olmuyor. Yani burada bir burada bir zaman gerekiyor. İşte o yüzden beslenme çeşitleri ni denemek gerekiyor ama ben hiçbirine de açık söyleyeyim şahsen kutsallaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hayat değişkense değişmeli. Şimdi mesela şimdi görüyorum hocam platformlarda ketojenik lobileri, vegan lobileri falan. Abi yine bir yere hizmet ettirtiyorsunuz. Bırakın Şimdi ben şunu bak kitaba da yazdım çok merak ediyorum yani şöyle bir şeyin önünde hangi kanuni, hangi ahlaki, hangi geleneksel engel var birisi bana söylesin. Mesela ben dedim ki önümüzdeki 10 gün ben vegan olacağım. Ondan sonraki 15 gün Adanalı'dan daha beter et yiyeceğim. Ondan sonraki 10 gün vejeteryan olacağım. 2 gün aç kalacağım, 3 gün tepeleme yiyeceğim, dördüncü gün spor yapacağım Ya bunu niye yapamıyoruz biz? mesela niye bir ay sadece rejime takılıp bir perhizi deneyip onun vücudumuzdaki etkisine bir bakıp sonra sıkılıp bir başka bir şeye geçmiyor ya illa vegan olacan illa vejeteryan olacan illa etçil olacan illa otçul olacan parti tutar gibi yaşanmaz takım tutar gibi yaşanmaz bu hayat öyle bir hayat değil mesela balık faydalı bir besin mi sorusunu kime sorsan der ki evet balık faydalı yani haftada işte iki üç kez balık yemek lazım e şimdi niye o zaman haftanın yedi günü senin 365 günü balık yemek lazım demiyoruz bu vücut her gün gün balık yemeye uygun değil. Yani iki gün, üç gün, beş gün yedin, altın gün yeter be abi yani başka bir şey yok mu dersin? Faydalı olması onun ila nihaye sürdürülmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim vücut çok farklı çeşitli biyokimyasal reaksiyonlar, milyarlarca reaksiyonun aynı anda yürüdüğü bir çorba bizim vücudumuz. Ve o kadar çok şeye farklı farklı ihtiyacı var ki bunun hepsini tek bir besin alanıyla karşılamanız mümkün değil. Dolayısıyla çeşitli farklı ritimlerde Arada bir şaşırtmacalı, bazen istediği halde vermemeci falan yaklaşımlarla vücudun farklı modlarını deneyimlemek lazım. Sen mesela son zamanda işte gaza gelip bir ketojeniye girdin, doğru mu? Girdim ama ben hiç zaman olup sallaştırmıyorum. Yani. yok Görüm Özellikle ne için söylüyorum? Çok isterim. Seni örnek olarak söyleyeceğim. Yani sen evet. merak ettin. Şimdi ketojenik diye bir şey denedin. Geçen sene yaptığınızda telefon görüşmesi de zaten bu arada sesinde de şakıma ifadeleri başladı sen ketojeniğe girdikten sonra. Çünkü bir zorlu bir süreç geçiriyorsun bir 5-10 gün neyse ama ondan sonra yaşadığın o enerjetik hal insanı gerçekten şakıttırıyor yani böyle hay hay hay falan oluyorsun. Ama şimdi <gülüyor> sen bunu 5 yıl yap, 5 yıl sonra daha böyle asabi bir açerya ile karşılaşırız muhtemelen. Askeri disiplinle yürümüyor bu işler. Ben neyi çok yaptığıma bakıyorum bu hayatta. Hocam neyi az yaptığıma değil neyi çok yaptığıma bakıyorum, o beni belirliyor çünkü. Neyi çok yaptığımda da açlık-tokluk zincirinde ömür boyu arayacağım. Burada evet. en büyük, en büyük yararı kendi adıma uzun süreli 16 saat açlıkta buluyorum. O öbür 8 saatte deneyebilirim gibi geliyor her şeyi fazla abartmadan. Aynen öyle, istediğini ye o yani. benim daha Ama yine o da kutsalım değil. Bunların hiçbiri taşa yazılı kuralları olan şeylerdir. Asla. Biz bir hekim bir öneride bulunduğu zaman onu insanın tıbbi kanunu zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Hekimlerin önerileri evet önemli al bak ama belli yerlerde kullanılabilir. Mesela Canan Karatay her konuşmasının başına tamamen sağlıklı olan, hede hede olan bilmem ne olan insanlar için konuşuyorum diye başlayamaz. Dolayısıyla onun anlattıkları genelde hastalıklardan bahsetmiyorsa eğer sağlıklı bir insanın nasıl yemesi gerektiğine dair bir takım öneriler. Ya öyle tipler var ki bir metabolik sendromla doğmuş mesela çok ciddi bir metabolik sorunu var genetik. Tabi. Bilmem ne diyetini uygulayıp hastanelik oluyor abi akıl var mantık var sende belli ki bir durum var bir kondisyon var git bir doktoruna danış bir ona göre yap medyadan duyarak sağlık peşinde koşanlar bir laf var çok seviyorum. Sağlıkla ilgili çok kitap okuyanlar bir gün bir dizgi hatasından ölebilir diye. Gerçekten böyle çok gözümüz doğru. sürekli dışarıda olduğunda dışarıdaki ufak bir yanılgı bizim hayatımızı berbat eder. Çözüm ne? Kendinizi anlamaya vakit ayırın diyor herkes. <gülüyor> Yediğinizin etkisine bakın mesela aç yaşın ya şimdi şunu şunu şunu yiyorum bendeki etkisi bu diyebilecek bir çözünürlüğe sahip Ama her şeyi tepiştirdiğimiz bir zamanda böyle lömbür lömbür yediğimiz ki benim biraz bugünlerim böyle Yemek yeme zamanlarım falan çok berbat akşamları geçince bir atıştırarak geçiyor O zaman yediğinin sana ne yaptığını bilmiyorsun mesela sanıyorsun ki işine eşine çocuğuna bozuldun Hayır çoğu zaman besinler o vücudun istem seni yoruyor ondan sonra sabrın tükeniyor Bakışın daralıyor. Diyorsun ki kafam çalışmıyor. Ben salağım. Hayır. Kan çekerin çok yükselip iniyor. Dolayısıyla onlar oturduktan sonra bu işler tıngır mıngır gitmeye başlıyorlar.